Üstad krakalımanı hepinizin merhaba arkadaşlar ben Amram bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni hesabıma 5 ay sonra giriş yapacağım Diğer hesabıma da aslında normal hesabıma da 5 aydır yaklaşık 5 aydır girmiyordum ona girdim videoyu da çektim hatta pek beğenmedim O yüzden yeni hesabıma da çekeceğim Şu anda çekiyoruz gördüğünüz gibi Evet şu anda power Power play gibi bitti diyor direkt almaya başlıyorum Tek bir tane verdim Verecek bekliyordum evet Birkaç defa gelecek çünkü diğerinde de Yaklaşık 3 defa falan Kupa ligi şey almıştım Yani 4-5 ay sonra ara ile girmezseniz abi Bak şimdi yine gelecek evet ikincisi bu Yaklaşık 3-4 defa şey alacağız Kupa ligi şey alacağız Ama ceza azalıyor tabii ki de Bak 390 almıştık Hatta ben yanında tabloları koyayım lan böyle bak şu an 200 aldık 70 aldım Şu anda bitti evet Kaç dört defa, defa aldım dört defa aldım Bir de benim normal hesabımda kupalar daha yüksek olduğu için ben böyle yarım saat falan bekledim neredeyse hepsinde Hepsinde de Top böyle neredeyse yarım saat bekledim ya yani. e Şu an bir ücretsiz kutumuz vardı onu aldım e, Futbol kostümü mostümü bir şeyler gelmiş Bakayım bu ne Adı kardeşime. He. Hee, siki. E, şeyler. Bakayım abi, aynen tamam. E, mega kutumuz var, mega kutuyu açalım. Yeni bir şey veride bekliyorum, bu hesabında fazla bir şey yok. Hiçbir şey vermedi, güzel. Güzel güzel. Şimdi yeni sezon diyor, yeni sezona bir girelim bakalım neyi var. Abi hiçbir şeyim yok. Herkese yeniden merhabalar aslında yeniden merhabalar size videonun içinde zaten göreceksiniz Ben videoyu çekmişim abi Burada burada bir tane büyük kutu yapmışım şurada önceki sezon ödüllerine hiç girmemişim Burada 11 tane Büyük kutu var bunları da açacağım Bir şey gelir diye mut ediyorum abi bir şeyler gelecektir illaki Hız hızlatacağım 4 yazdığında bir şey geliyordu. Yıldız güç güzel yıldız gücü Asu ah Araksa. Ah Demin 4 yazmasında gerek yok. 3 yazında da bir şey geliyor. 1 yazdı niye Tuttuk Cezayir her, her şey tamammış şey o zaman. Bir şey geliyor. Yok bir şey gelmiyor. Alın bu kafasına göre bir şey verir de. Zorluğunu zorlu, vermeyecek bir şey ya Hiçbir şey vermedi ya. böyle bir şey var mı Neyse o zaman kaldığımız yerine devam edeceğiz O zaman devam ki Hımm <gülüyor> tamam Burada görevler birikmiş abi baya bir görev var Tamam güzel Kaçı alıyorduk lan bir şeyi. 169 taş alıyormuşuz. Tabi ki ödüller birikti. Güçlü ki falan geldi. Değişik şeyler var zaten. Bunları biliyorsunuz sizde. Şuradaki gereksiz şeylerin hepsini kabul ediyorum. Bu hesapta yine baya şey var. Aktif kişi var. Niye o kadar aktif kişi var bilmem. Şimdi abi. En yüksek kupam 17.000'miş. 16.000'e düşmüş. Yani fazla düşmemişti hatta hiç düşmemiş ki. Bir dakika şöyle bakalım abi. En yüksek kupa yapalım şimdi. En çok kupa tamam en çok kupa. 524'e düşmüşüz. Evet. Güzel güzel güzel. Çoğu 500'ün altında. Kaç tane 4, 6 tane karakter Meksika bayağı hesabı tamamlamışım ben yine de. 6 karakter eksik çoğu tamam. Abi biri gel oynayalım hatta şöyle. Neyle oynayalım? Fucile oynayalım. Bu fucia şey gelmiş herhalde. Skin geldi. Aa benim yan hesaba skin geldi. Acaba şeyler skinler ücretsiz de ama doğru. Bu M432 skin vardı o geldi. Bunda kaçırdık tabii ki de. Neye girdin lan beni Elmas kapmaca'ya girdim hiç bakmadan. Neyse. Yar duracağız. Hadi oğlum aslanım be. 12 can challenge. Hadi lan. Ah be. O gördü olmadı. Gel buraya. Sana gıcığım oldum. Gıcık oldum sana. Abicim elmasları ben almayayım mümkünse. Şöyle ben toplu gireyim size. Yersiniz az kadar sizler. Oynamıyor abi adam vurmuyor ya. Ben artık uyuz olmaya başladım bu şuradaki oyunculara ya. Cidden iyi sen çıkartıyor. Çıldırma Çıldırmama halle değil ya. Adam gidiyor vurmuyor abi ya. Boş herif. Kanka şuna ben alayım. Siz ne alıyorsanız. Ben Kaşın Emada Hayvan Herif Lan Araya Dölürdüm He Tamam Güzel Kolaydı Benim için. Abi Videonun Süresine Bakmaksızın Videoyu Bitireceğim Gelen Kutusuna Bakıyoruz Evet Yavaş yavaş uzun zamandır girmediğimiz için klanda da kimse kalmadı ya çoğu kişi bir aydan önce diyor abi Baksana Herkes bir aydan önce zaten milletin kulası düşmüş olan da çıkmış Gelen gitmiş giden gelmiş bir şeyler olmuş Artık klanda yavaş yavaş toplayacağız kendimize geliyoruz abi YouTube'da bundan sonra iki güne bir video atıyorum bundan sonra aksatmak yok Başlıyoruz abi Minecraft'ta da başladık Orada da video açacağım Bu şekilde devam edeceğiz Hadi kendinize iyi bakın lan. Videoya abone, ol. Videoya abone olun lan. Videoya abone olun ne kadar. Kanala da like atın hadi bakayım. <gülüyor> Bizde de böyle olsun.